Tekrar hoş geldiniz. Şimdi size zincir kuralının tersini uygulamaya göstereceğim. Çünkü integral almak türevin tersidir. Şimdi zincir kuralını tekrarlayalım. f g x'in türevini alsaydım, umarım bu fazla kafanızı karıştırmaz, daha somut bir fonksiyonla bir örnek vereceğim. Bunun türevini almak istersem, zincir kuralına göre, bu bileşke fonksiyonunun türevi eşittir. içteki fonksiyonun türevi, yani g üssü x, çarpı dıştaki fonksiyonun türevi. Ama hala f'nin içinde kalacak şekilde. f üssü g x, f üzeri g x. Eğer bu notasyona alışkın değilseniz size karmaşık gelebilir. Ama örnek çözdüğünüzde mantıklı gelecektir. Şimdi sinüs x karenin türevini bulalım. Bu durumda f x eşittir sinüs x, öyle değil mi? Ve de g x eşittir x kare. Buna göre sinüs x kare f, g, x oluyor. Zincir kuralını tekrar ediyoruz. İsterseniz zincir kuralı videosunu tekrar seyredebilirsiniz. Ama burada da birkaç örnek çözebiliriz. Zincir kuralına göre bu fonksiyonun türevi eşittir. g gx türevi yani 2x çarpı dıştaki fonksiyonun türevi. Sinüs x'in türevinin kosinüs x olduğunu zaten ezberden biliyoruz. O zaman çarpı kosinüs gx x kareyi burada tutuyoruz. Kafanız karışırsa iç ve dış fonksiyon diye düşünün. Bu bileşke fonksiyonun türevi eşittir. iç fonksiyonun türevi yani 2x çarpı dıştaki fonksiyonun türevi. Ama içteki fonksiyonu tutuyorum ve bu x de yerinde kalıyor. Zincir kuralını böylece tekrar etmiş olduk. Şimdi zincir kuralının tersini almak istersek ne yapacağız? Zincir kuralının tersini uygulamak demek şu demek. İç fonksiyonun türevi ve dış fonksiyonun türevini barındıran bir ifadenin integralini almak istiyoruz. Bu o demektir. Yani zincir kuralının tersini uygulamak demek bu demek. Zincir kuralını, integrali fgx olacak şekilde baştan yazıyorum. Buradaki ifade ile şu ifade aynı. Yaptığım tek şey iki tarafın integralini almak. Bunun integralinin, şuradakinin integrali olduğunu söylüyorum. Eşittir işaretinde böyle değiştirmemeliydim ama neyse, hadi formülü kullanalım. Bazı soruları çözmeniz için gerekli tek şey, zincir kuralının tersi. Şimdi tekrar yazalım. İntegralimde g üzeri x çarpı f üzeri gx varsa, integralimin sonucu f g x'tir. Bu, zincir kuralının tersidir. Bu notasyonun bayağı karışık olduğunu, karmaşık olduğunu biliyorum ama size birkaç örnek vereceğim. Şimdi biraz daha sihirbazlık ee, kokan, güzel büyücülük kokan örnekler yapalım. Diyelim ki x'in doğal logaritmasının karesi bölü x'de x'in integralini almak istiyoruz. Böyle bir integralden korkmanız doğal. Üniversitede okuyan çoğu öğrenci gibi. Ama farkına varmanız gereken şey bunun zincir kuralının tersi olduğu. Peki niye zincir kuralının tersi? Çünkü integralin içindeki ifade 1 bölü x çarpı x'in doğal logaritması kare dx. Bu ikisi aynı. Yalnızca 1 bölü x'i dışarı aldım. Şimdi bu daha tanıdık gelebilir. x'in doğal logaritmasının türevi nedir? Türev konusundan hatırlarsanız 1 bölü x'ti. Öyle değil mi? Bunu şu köşeye yazıyorum x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x. Yani burada x'in doğal logaritmasının türevini görüyoruz. O zaman x'in doğal logaritmasını kendi başına bir değişkenmiş gibi kabul edebiliriz. Yani yerine bir değişken ifade koyabiliriz. Tamam, öyle yapalım. Hmm, yok, öyle yapmayalım. Yok, o zaman kafanız karışabilir. Gerçi benim bu kararsızlığım sizin kafanızı daha da karıştırıyordur Yani neyse x'in doğal logaritmasının türevi burada olduğu için, bu bir bileşke fonksiyonudur, diyebiliriz. Yani, şu f üssü gx. O zaman, integral buna eşit olmalı. Bu bir şeyin karesi öyle değil mi? Bir şeyin karesinin integrali nedir? Karenin integrali, 1 bölü 3 çarpı o şeyin kübüdür. Bunu, önceki integral derslerinde öğrenmiştik değil mi? Küpünü alacağım ifadenin, x'in doğal logaritması olduğunu da bana zincir kuralı söylüyor. Daha önce unuttum mu bilmiyorum ama bu arada artı c'yi unutmayın. Şimdi kafanızın iyice karıştığını söylüyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse hemen bunun türevini alalım ve böylece mantığını görmüş olacaksınız. Türevi alırken zincir kuralını uyguluyoruz. Önce içerinin türevini alıyoruz. İçerinin türevi eşittir 1 bölü x. Ve bunu dıştaki fonksiyonun türevi ile çarpıyoruz. İçteki fonksiyonu aynı tutuyoruz. Dıştaki fonksiyonun türevi 3 çarpı katsayı çarpı taban üzeri üssün 1 eksiği. Tabansa x'in doğal logaritması ve tabii ki artı 0. C'nin türevi 0. 3'ler sadeleşir. Bu da eşittir. 1 bölü x çarpı x'in doğal logaritmasının karesi. Baştaki fonksiyonumuzu elde ettik. Sanıyorum bu soru biraz zor geldi. Onun için bir soru daha yapalım. Sinüs x küp dx'in integrali nedir? Genelde şöyle yazıyoruz. yani sinüs x gibi yazıyoruz. aynı şey. Bir dakika ama burada bir hata var. Bu soruları kafamdan yazdığım belli oluyor. Bu soruyu sormak istemiyordum. Yanlış oldum. Yanlış. geçin. Aslında bu soruları nasıl bulduğumda e, kestirebilirsiniz. Şimdi an anlamışsınızdır. Kosinüs x çarpı sinüs x'in kübü dx'in integralini almak istiyorum. Bu karmaşık sinüslü kısım var ve ayrıca da sinüs x'in türevi var. Çünkü sinüsün türevinin kosinüs olduğunu öğrenmiştik. Daha bileşik bir fonksiyonun içinde bir fonksiyon var ve bir de bu fonksiyonun türevi var. Şimdi bu fonksiyonu kendi içinde başlı başına bir bütünlük gibi değerlendirebiliriz. Sanki bir değişkenmiş de o değişkene göre integral alıyormuşuz gibi. Bu fonksiyon sinüs x ve üzerine üssünü 1 arttırıyoruz, 1 arttırıyoruz, üssü 4 oluyor ve ifadeyi 1 bölü 4 ile çarpıyoruz. Peki bunu nasıl yaptık? Çünkü x küp dx'in integralinin x üzeri 4 çarpı 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. x yerine sinüs x vardı. Bunu yapmamızın sebebi, sinüs x'in türevini burada görmemizdi. Bir sonraki sunumda yerine koyma metodu ile aynı şeyi nasıl yaptığımızı ve iki çözümün neden aynı şey olduğunu göstereceğim. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.